Gece denildir, <Gülüyor> öldür. Yarını görür müsün Sen hep yanlışı sana bu gece denildir, öldür. Yarını görür müsün Sen hep yanlışı sana Larası gül Beni bu geceden öldür öldür, Yarını görmesin, öldür, öldür. Sen hep yanlışı sarası Beni bu geceden öldür öldür, Yarını görmesin, öldür, öldür. Sen hep yanlışı sarası